Sevgili oğlaklar 2023 yılı burç yorumlarına hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere 2023 yılında oğlak burçlarıyla ilgili bilgiler anlatmaya çalışacağım. Sevgili oğlaklar kanalımızda astroloji, astroloji eğitimleri, bunun yanı sıra evrensel yaşam konuları ve birçok konuda bilgiler var. Bu konularla ilgili merakın varsa kanalıma abone olabilirsin ve videomu beğen butonuna bastığın için de şimdiden teşekkür ediyorum. Ve yine buradaki videoları paylaşabilirsin sevdiklerinle. Yeni yıla Merkür Oğlak Burcu'nda sizin burcunuzdayken giriş yapıyorsunuz ve Merkür'ün bu yılki retrosu da toprak burçlarında gerçekleşiyor. Ve sen de bu toprak burçlarının içerisinde en sert toprak burcu hatta kaya burcu bile diyebileceğimiz Oğlak Burcusun. Niye? Oğlak borcu inadıyla meşhurdur. Kaya gibi inadıyla değil mi? İnatlaşıyorsun ve inadından besleniyorsun. Yani sizin 5. ve 9. evlerinizi kapsıyor. Genel olarak analizci olmanız gereken bir yıl olacak değerli oğlaklar. İlişkiler, hobiler ve çocuklarla alakalı konular yurt dışı, yüksek öğretim, dış ticaret gibi 9. evin konularında Merkür hakim oluyor bu sene. Bu da yıl genelinde sizin diğer değerleriniz ve bu değerlerle alakalı herkese göre daha çok koşturacağınız bir dönem olabilir. Zaten hayatınız çalışmakla geçiyor çalış çalış nereye kadar değil ki siz çalışmadan boş durmasını çok da sevmeyen bir oğlaksanız hareketli bir yıl olduğu için sizin çok da hoşunuza gidecek bir yıl olabilir. Farklı gruplar ve sosyal çevrelerle farklı farklı iletişimler halinde olabilirsiniz. Bu yıl arkadaşlar retrolar yani geri hareketler gezegenlerin dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünen formasyonlarla, formasyonlarla olur. Bu formasyonlarla alakalı enerjilerinizi iş ilişkiler kanalında artırabiliyorsunuz. Merkür retrosuyla arkadaşlar başlatılan bu iş ilişkilerine iyi bir gözlem yapılarak sürdürülmesi gerekir. 21 Nisan civarında da arkadaşlar Merkür 9. evinizde Boğa Burcunda retroda olacak. Bu da akademik konular, yüksek eğitimlerle ilgili tamamlamanız gereken çalışmalar olduğunu gösteriyor. Kendinizi geliştirmek, yapılandırmak adına bir takım eğitimler, seminerler ve seyahatler düzenleyebilirsiniz. Satürn geçtiğimiz yıllarda para evinizdeydi biliyorsunuz. Satürn her ne kadar sizin gezegeniniz olsa da Satürn girdiği yeri kısıtlar. Özellikle bu satürnyen burçlardan bir tanesidir oğlak burcu o yüzden biraz daha soğuktur. Çünkü astrolojide şöyle bir şey vardır güneşe doğru yaklaştıkça ısınırsınız hareketlik canlılık başlar. Güneşten uzaklaştıkça da ne oluyor canlılık azalıyor ve astrolojinin yedinci gezegeni olan satürn güneşten en uzak noktadaki gezegenlerden bir tanesi. Hatta bizim günlerden bahsedilen hani klasik astrolojideki en son gezegendir. İşte Saturday, Cumartesi, Satürn gününden esinlenerek söylenen bir e, alıntı yapılarak söylenen bir olgudur. Bu yüzden de arkadaşlar işte bu Satürn ne kadar sizin burcunuzda olsa bile ikinci evinizden geçerken para ve maddi konuları etkiliyor. Ve şunu da söylemekte yarar var. Satürn'ün geniş anlamdaki anlatımlarını e, YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Satürn geçtiğimiz yıllarda dediğim gibi para evinizdeydi, 7 Mart itibariyle de 3. evinize geçiş yaptı. Maddi konulardaki istikrar ve yapılandırmanızı bu döneme kadar tamamlamamış olabilirsiniz. Ee, ama bu döneme kadar yani 7 Mart itibariyle de 3. evinizden geçiş yapıyor ya oraya geçiş yaptıktan sonra artık o maddiyatla alakalı konuları belli bir plan dahiline sokaraktan belli bir takvim oluşturmanız sizin için çok yararlı olacaktır. Ve o dönemdeki sözleşmelerinize dikkat edin. Yani sözleşmeler yaparak hareket etmeniz sizin için artı bir değer oluşturacak. Bu yıl artık birçok insanla muhatap olacağınız bir yıl. Ve bunların arasında özellikle sizin en yakınlarım dedikleriniz belki de kardeş gibi büyüdüğünüz insanlar arasında eleme yapmanız gerekecek. Neden? Onların sizden beklentileri olacak. Ve daha çok burada... Sizin onlarla olan ilişkinizde maddi menfaatler ya da onların sizle olan ilişkilerinde sözlerinde durmamış olmaları sizin çok fena şekilde canınızı sıkabilir değerli oğlaklar. İki buçuk yıllık bir dönem bu arkadaşlar. O küçüklükten itibaren büyüdüğünüz ilkokul arkadaşlarınız olabilir ya da kardeşleriniz olabilir. Bu insanlarla ilgili bir döngü dönemi artık bu sizin için. Yani zaten hayatınızda böyle yani değişmez insanlar vardır ya o değişmez insanlarla ilgili bir takım değişiklikler olabilir. Kardeşlerinizle karşı karşıya gelmeniz mümkün. Bu kişiler belki akrabalarınız, komşularınız ya da en yakın hissettiğiniz birileri olabilir. Oğlakların zaten genel karakteri mesafeli olmalarıdır. Yakın gördüklerinin bile sorumluluklarını ölene kadar alma güdüsü içindedirler. Bu yıl ve ee, işte o sorumluluğunu aldığınız kişiler var ya onlarla olan ilişkilerinizde yani o kardeşlerinizle ilgili ilişkilerinizde bir e, denge bulma ya da artık yeter deme durumu olacak. Onlarla ilgili sorumluluk duygunuzla ilgili olacak bu. Tabii bu yıl bir taraftan vadesi gelmiş ilişkiler yakınlıklar biterken. Yerlerine pek çok insan da hayatınıza girecek. Satürn'ün 3. evden geçişi bu yıl bazı oğlak burçlarını için eğitimlerini bitirip çalışma hayatlarına yönelmeleri için ciddi anlamda bir baskı altında olacaklar arkadaşlar. Çünkü klişe ve geleneksel bilgileri artık biraz kenara koymanız isteniyor sizden. Biraz kendinizi geliştirmeniz isteniyor. Daha evrensel bir bakış açısı elde etmeniz gerekiyor. Özellikle 80% 1.82 jenerasyonlarının güney ay düğümü oğlak olanlar arkadaşlar bunlar dikkat etsinler. Çünkü güney ay düğümü oğlak olanların özellikle 27 derecesinde gezegen olanlar ya da güney ay düğümü transit alanlar. Plüton oradan transit yapıyor bu sene ve çok ciddi anlamda bir dönüşüm yaşayacaklar o gezegenin bulunduğu evin konularıyla alakalı. Bununla alakalı da bazılarınız ölüp ölüp dirilecekler. Ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Bu para evinizde de olabilir, sağlık evinizde de olabilir, başka şeylerde de olabilir. Bununla alakalı da danışmanlık alabilirsiniz. Eğer danışmanlık almak isterseniz bu videonun altında WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz değerli oğlaklar. Yine eğitimlerimiz var. Astroloji öğrenmek isteyenleriniz varsa, Bizimle yine bu whatsapp hattımızdan temasa geçebilir ya da web sitemiz olan astroarif.com'dan bizim paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Dediğimiz gibi Satürn'ün 3. evden geçişi bu yıl bazı genç oğlak burçları için eğitimlerini bitirip çalışma hayatına yönelmeleri şeklinde bir baskı hissettirebilir. Bu bir ticaret hayatı da olabilir fakat sorumluluk alacağımız herhangi bir alana yönelmemiz gerekecek. Zaten sorumluluk da sizin göbek adınız. Bu yıl özellikle sosyal medya, medya alanları, uluslararası dış ticaret, yabancı dil eğitimi gibi alanlarda kalıcı gelişmeler sağlayabilirsiniz. Ve bunun için de Uranüs'ten bir etkiye sahip olan teknolojiyi ve interneti kullanabilirsiniz. E şimdi Uranüs dedik. Uranüs'e geldiğimizde de burcunda 5. evinizden size destek vermeye devam ediyor. İşte orada ne yapacak? Size aniden bir çocuk sahibi yapabilir. Size aniden bir sayısal loto çıkabilir. Ya da Orada aniden bir sevgili yapmanız gibi bir şey gündeme gelebilir. Kendimizin bile bilmediği, sahip olduğumuz bazı yeteneklerle yüzleşebiliriz. Gayrimenkul inşaat sektörü gibi alanlarda istikrarlı çalışmalarımız var ise bunlarla devam etmenizde başarılı sonuçlar getirecektir. Ve yine borsa oynuyorsanız bu da aniden bir durum oluşabilir. Ya da aniden ailenizdeki avcunuzdakinden cuf deyip uçabilir. Mars. Mars Oğlakta yücelir ama Mars sizin hangi evinizde duruyor? 6. evinizden başlayıp 12. evinize kadar tamamlayan bir e, seyahati var. Sağlıkla ilgili konular ön planda olacak. Bağışıklık sistemi veya çok fazla çalışmaktan dolayı şanzımanı frene dağıtabilirsiniz. Hani bir tane reklam vardı eskiler bilir. Geçen rampada görmüşler seni dağıtmışsın şanzımanı frene diye hatırlarsanız. İşte o şekilde şanzıman fren çalışmakla dağılmaz diyeceksiniz Çal ve e, çalışan e, demir pas tutmaz diyeceksiniz ama arkadaşım yıpranma diye bir şey var ya Ya bir otur bir nefes al bir dinlen sevgili oğlak nedir yani bu çalışma değil mi? Evet çalışmazsan para kazanamazsın dediğini duyar gibiyim ama çalışmakla da zengin olunmaz bunu da hiçbir zaman unutma. Çalışacaksın. Önüne geleni yapacaksın, elindekini en iyi şekilde yapacaksın ayrı bir konu. Ama kendine olan değerini artırmak, kendine zaman ayırman gerekiyor, düşüncelerine zaman ayırman gerekiyor. Sağlıkla ilgili konular dediğim gibi bağışıklık sistemini etkileyebilir. Özellikle de bu dağılma sürecine girersen stres, tükenmişlik sendromu şeklinde açığa çıkan durumların olabilir. Oğlak burçlarının dur durak bilmeyen çalışkanlık özellikleri bu yıl zaman zaman yavaşlatması, geriye çekmesi, dinlenmesi bir mecburi bir durum gibi olabilir. 21 Mart, 21 Mayıs tarihlerinde arkadaşlar bu tarihlerde önemli. Mars 7. evine geçiyor ve Mars 7. evine geçtiğinde bu dönemde ikili ilişkilerin, evliliklerinle alakalı konularda ciddi anlamda problemler ve kavgalar, tartışmalar yaşayabilirsin ve bu tartışmaların Genellikle e, altında yatan sebepler maddiyat, cinsellik gibi durumlar olabilir. Oluşulabilecek bir takım kaos, çatışmalar, tartışmalar e, oluşacak oluşabilecektir. Yönetebili bu tartışmaları yönetebilirsiniz, yani konuşmayı deneyebilirsiniz. Ama yani inatlaşarak gitmemeniz gerekiyor. Eğer bunu ilişkileriniz yönetebilirseniz, ilişkilerdeki ilgili eksik olan yönlerinizi tamamlama noktasına giderseniz bunlar belli noktalarda fırsata dönüşebilir. Tabii kopuk giden iş, ilişkilerde şöyle bir durum var. İşte o beni arayacaktı, ben onu arayacaktım. İşte ben beklerim, sabrederim, sabırdan bekler, beslenirken beslenirken ilişkiniz kopar gider, haberiniz olmaz. Çoktan bu işler biter yani. O yüzden de ilişkiyi tutan şey sıcaklıktır. Timsah gibi bir ilişki yaşamayı bazı oğlakların bir kenara bırakması lazım. Birazcık daha sıcak olmaları gerekiyor. Tabiatınızda bu olmayabilir, tabiatınızda bu olmasa bile ne yapacaksınız? Yani sizin dediğim gibi bir burcunuz yok. Herkesin bir oğlak tarafı var. Herkes 12 tane burç taşıyor. Herkesin oğlak haritasında, doğum haritasında bir yere denk geliyor. İşte siz oradaki alanları, gölge alanlarınızı nasıl çalıştıracaksınız? Ne yapmanız gerekiyor? Bunları nasıl çözeceksiniz? Doğum haritası analizi alarak çözeceksiniz. Evet, Oğlakların bazıları çok pintidir ama bunun için paraya kıyıp kendi duygularınızı, iş dünyanızı ve hayatınızı güzelleştirmek adına bu danışmanlığı almanızı öneririm. Bunu sizin için çok elzem olduğunu düşünüyorum. Neden olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayattaki her türlü maddi olayın arka planı insanların duygu ve düşüncelerinde yatar. Duygu ve düşünce varlık alemine çıkar ve gerçek dediğimiz durumu oluşturur. Ve sizin o gerçek dediğiniz her durumun arkası duygu ve düşünce dünyasına aittir. O yüzden o duygu ve düşünceleri mutlak surette ne yapacaksınız? Destekleyeceksiniz. Oraya da yatırım yapacaksınız değerli oğlaklar. Dediğim gibi ilişkilerde bu şekilde ciddi anlamda soğukluk olanlarda tamamen bir kopma meydana gelebilir bazı oğlaklar için. Şupiter... Bolluğun gezegeni, şansın gezegeni. Jüpiter'le oğlan ne eşi olur? Oğlan şansla ne eşi olur? Biz şansımızı kendimiz yaratıyoruz diyebilirsiniz ama Jüpiter'e geldiğimizde de dördüncü evinizden geçiş yapıyor. Nedir efendim o dördüncü ev? Burada evlilik hatta hemen ardından çocuk sahibi olma durumları beraberinde gelebilir. Ebeveynlerinizle olan ilişkiler olabilir. İşte anne babanızla ilgili durumlarda bolluk olabilir. Yine onların size vereceği maddi katkılar söz konusu olabilir, anne babanız size ev alabilir, bu tarz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz, karşı karşıya değilsek yani yanını başınızda yer alacak artık tabi bir ev alındığı zaman ama bunlarla alakalı sizden de beklentileri olabilir, uzak bir şehre veya ülkeye taşınmak anlamları olabilir, bazılarınız ev alacak dediğim gibi bazılarınız taşınacak bu tarz durumlar söz konusu olabilir, Burası kökleri, ataları, aile ve ebeveynleri zaten temsil ettiğinden buralardan gelebilecek miraslar, kaynaklar olabileceği gibi öngörmek mümkün. Şimdi mirastan kasıt bazı miraslar illa öldükten sonra gelmez. Ölmeden önce de size varis kılınabilir. Bunun gibi durumlar. Oğlaklar genel olarak ne kadar çok çalışıp hareketli e, olsalar bile e, burada arkadaşlar çaba yeterli gelmeyebilir. Yani çalışır çalışır. Yet, yani çaba gösterecek ama bu çabanın sanki yeterli gelmeyecekmiş gibi hissedebilirler. Fakat bu yıl o kadar yoğun ve hareketli olacak bir döneme giriyorlar ki bu konulara artık çok da böyle kafa yoracak gibi gözükmüyorlar. Ama dediğim gibi kendinize mutlaka zaman ayırmalısınız. 16 Mayıs sonrası Jüpiter boğa burcuna geçişiyle birlikte Oğlaklar yılın en şanslı burçları arasında yer alacak. Beşinci evinizden gelen olumlu etkiler aşk, para, mutluluk getirebilir. Yap yine aynı şekilde e, bu aşk, para, mutluluk gibi durumların yanı sıra bunlardan kaynaklı olarak da mesafeli soğuk tutumları da kendilerine gelecek olan aşk, sevgi temalarıyla alakalı onlara bile şaşırtacak düzeyde beklenmedik bir takım aşkları ve fırsatları hayatlarına getirebilir. Yani ne kadar soğuk olsanız bile şunu demek istiyorum. Hani aşk kapıyı kırınca diye bir laf var ya, aşk kapıyı çalınca değil de aşk kapıyı kırınca. Bu tarz bir takım şeyler hayatlarına girebilir. Plüton kovaya geçişi ve etkileri ise 1 Mayıs 11 Ekim tarihleri arasında. Ki Plüton çok ciddi anlamda etkileri olabilecek bir durum. Ve bu tarihler arasında bu durumu gözleyebilirsiniz sevgili olaklar. Bu yıl fragman niteliğinde olan bu tarihlerde yaşadıklarınız, özellikle 2024 sonrasında sonra bir 30 yıllık bir durum var ve o 30 yıllık durumun bir fragmanı olacak. 1 Mayıs 11 Ekim tarihleri arasında yaşadıklarınız, sizin para evinize olacak bu geçiş muazzam maddi güç anlamına da geliyor. Tabi bu gücün, bu kaynakların size sunulması ilahi bir köprü vazifesi gördüğünüzü unutmamalı. Burada bunlar benim, ben bunları kimseyle paylaşmam. İşte sen de çalışsaydın, kazansaydın, senin de olurdu gibi mantıklarla hareket etmeyin. Çünkü bu dünyadan öbür dünyaya hiç kimse bugüne kadar bir tek kuruş lira götüremedi arkadaşlar. Bu dünya size kalmayacak, bu dünya bize de kalmayacak, bu dünya hiç kimseye kalmayacak. O yüzden... Yarın da ölebilirsiniz, 3 gün sonra da ölebilirsiniz. O yüzden her şey çalışmak değil, dünyanızda iyi, güzel yaşayın. Hayatınızda aşka, sevgiye yer açın. Hayatınızda çalışmak dışındaki konulara da yer açın. Hayatınızda eğlenmeye de yer açmaya çalışın sevgili oğlaklar Ve bunu yaptığınızda o kazançlarınız sizin vesilenizle başkalarına da nasiplenmesine sebep olacak. Ve orada siz de veren el, alan elden daha hayırlıdır sözüne mazhar olacaksınız. Evet 2023 yıla burç yorumlarını dinlediniz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ben bir takım realiteleri real real söyleyen bir kişiyim. Herkese güzel çiçekler, böcükler dağıtmıyorum. Neyse onu söyle, söylüyorum, onu anlatıyorum. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Beğen butonuna bastığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. astroarif.com'da detayları da bulabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili oğlaklar.